Boğa Burcu erkeğinin inatçı bir karakteri vardır. Zeki ve bir o kadar da duygusal tavırlarıyla ilişkilerini canlı tutmayı başaran karakterlidir. Koş Burcu kadını ise oldukça neşeli, arkadaş canlısı ve sıcakkanlıdır. Karşısındaki kişiye cazibeli bir ilişki yaşatırlar. Her zaman beğenilmekten hoşlanırlar. Etrafındaki hayran sayısı arttıkça mutlulukları da böyle kadar artan kadınlar arasında yer alırlar. Hayatında ilk iş olarak iş hayatında başarılı olmayı tercih eden bu Burcu kadınları evliliği daha sonraya bırakırlar. Koç kadını her an her şeyden şüphelenecek bir karaktere sahiptir. Bu yüzden bu burç kadını şüphelerinden kurtarmak için boğa erkeğine çok fazla iş düşmektedir. Ne yazık ki ömrü boyunca bu burç kadının şüphelerinin yersiz olduğunu kanıtlamakla saçlarını döker. Bunlar da yetmezmiş gibi her şeyi hafızlığında tutması gerekir ve en ufak bir ayrıntıyı bile yoktan saymaması gerekir. Boğa burcu erkeği inatçı ve sakin tavırlarıyla dikkat çeker. Her konuda hemen karar veremezler. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar ince eleştip dokuyarak doğru kararı vermek isterler. Fakat koç burcu kadını onlar kadar sabahlı, sabırlı değildir. Meraklı bir yapıya sahiplerdir ve acele karar verebilirler. Onlar da bir kararı verirken çok düşünürler ama buna karşı bu erkeği kadar uzun süreli olmaz. Bu yüzden aralarında karar verme aşamasında sorunlar yaşanabilir. Bununla beraber rahatına çok düşkün olan bu erkeği durgun bir ilişki ister. Fakat koş kadınları oldukça neşeli ve hareketlidir. Maceralı bir ilişki yaşamaya bayılırlar. Ama bu burç erkekleri tam tersine maceralardan ve değişikliklerden hoşlanmazlar. Bu yüzden de bu iki burç arasındaki düşünce farklılıkları anlaşmalarını biraz zorlaştırabilir. Koş burcu kadının işine oldukça düşkün olmasıyla idealist olarak nitelendirilir. Boğa burcu erkeği ise evine ve ailesine çok düşkün yapısıyla oldukça evci bir yapıdadır. Birisi hayatının büyük bölümünü işine adarken diğeri evine adar. Bu iki değişik düşüncelere sahip kişilerin anlaşmalarısı biraz zor olur. Karar verme konusunda aceleci olmayan yapısıyla boğa burcu erkeğinin kendine uygun kadını seçebilmesi biraz zaman alır. Sabırlı tavırları ile ancak çok sabırlı bir koç burcu kadını bu erkeği elinde tutabilir. Çoğu kez sağlamcı yapıda olan boğa erkeğinin bu özelliği değişimi ve hareketi seven koç kadına tuhaf gelebilir. Ancak iki da birbirinin sakin tavrına hayran olur. Bunun yanı sıra sadakat duyguları da sevgilerini artıracak ve ikiliyi birbirine daha çok bağlayabilecektir. Bu erkeği tanıdıkça sadakatinin dışında evine bağlı özellikle olduğunu da görürsünüz. Böylece ev işlerinde de ne kadar yardımcı olduğunu da fark edersiniz. Rahat ve hoş bir hayatı benimsediği için genelde çekingen bulunur. Ancak ona sempatikliği ve sevencenliği katan bu çekingen yapısıdır. Her ne kadar çekingen gibi görünseler bile bazı zaman komik tavırları ve şakaları ile burcu kadını şaşırtabilirler. Hiç süpesiz en belirgin özelliklerinden birisi maddi konulardaki duyarlılığıdır. Sağlamcı yapısını finansal konularda da sergiler ve bununla birlikte gelecek kaygısı yaşatmazlar. Kendine her zaman iyi bakmayı da ihmal etmeyen bu erkekleri hem ruhsal hem de fiziki bakımdan sürekli diş kalırlar. Eğer burcu kadını da bu özelliğine uyum sağlayabilirse ilişkileri uzun süreli ve keyifli olur. Bağ erkeği oldukça sakin taburuyla dikkat çekmeyi başarmakta ve aynı zamanda aceleci hareketlerinden hoşlanmayan bir erkek tipi olarak göze çarpmaktadır. Koş burcu kadını ise her daim bir an önce karar vermek isteyen ve hemen her istediği olduğu isteyen oldukça fazla aceleci karakterleriyle dikkat çekmeyi başarırlar. Bu ikili karşılaştırıldığı zaman bu konu yüzünden de oldukça zorluk çekerler. Bu erkeği hayatına birini alma konusunda oldukça uzun süre düşünen bir erkektir. Oldukça sabırlı olan bu erkek, aynı zamanda sabırlı hareketleriyle her zaman bir kadının dikkatini çekmeyi başarır. Eğer ki bu erkeğin karşısında duran koş kadını sabırlı bir yapıya sahipse, bu burç erkeğini kazanmayı başarır. Gerek bu kadın, gerekse bu erkek birbirlerine sadakat konusunda oldukça bağlı olmayı başarırlar. Böyle olunca da bu iki burç sahip kişiler birbirlerini daha da çekecek ve her geçen gün sevgileri daha da büyüyebilecektir. Bu durumda bu ikili her gün birbirine daha da bağlamayı başarırlar. Özellikle bu ki oldukça sakin hareketleri bu buç kadının çok dikkatini çeker ve kendisine daha da cazip gelir. Boğa burcu erkekleri evlerine fazlasıyla bağlıdırlar. İşte bu bağlı erkekleri bu kadınlar fark ettiği an bu erkekten hoşlanmayı başarırlar. Eğer Koş burcu kadına Boğa erkeği gibi sakin hareketlerde bulunur ve onun istediği şekilde bir kadın olduğunu ona gösterebilir ise bu erkeklerle gayet uzun süreli olabilecek şekilde ilişkiler devam eder ve aynı zamanda sadece uzun süre olmamakla birlikte oldukça da keyifli bir hayat olmasına, bu hayatın içinde keyifli bir ilişki olmasına neden olur. Çünkü bu burcu erkeklere ne kadar sakin olarak gözükse de aslında işlerinde yatan neşeli bir karakterleri de vardır. Bu erkekler oldukça rahat hayat sevdiklerinden, evlerine fazla bağlı olduklarından dolayı hayatlarındaki kadının ev anlamasını ve onun hayatını kolaylaştırması bekler ve isterler. Fakat bu söylediklerimizin tam tersine bu kadınlar oldukça geniş hareketler sergilediklerinden yani tembel bir işçi olarak göründüklerinden dolayı boğa burcu erkeğin hayal ettiği bazı özellikleri gerçekleştiremezler. Böyle olursa bu erkekler ilişkiyi daha fazla sürdüremezler. Çünkü onların hayatında yer alan kadınların onlar gibi disiplinli bir yaşantıya sahip olması gerekir. Bunu beklerler. Koç burcu erkeği ve Koç burcu kadını uyumu. Koç burcu ateş grubundadır. Bu nedenle göz önünde olmayı tercih eden, cesaretli, hislerinin peşinden giden, hareketli olan Koç burcu çiftinin uyumu doğaldır. Birlikte ortak noktalar bulmakta çok sıkıntı çekmezler. Birbirlerinin özgürlük alanlarına karşı saygı duyarlar. Enerjik, heyecanlı ve iyi bir beraberlik yaşarlar. Böylece çevrelerindeki insanlara da yaşam kaynağı olurlar. Sevecen bir karaktere sahip olmaları birbirleriyle daha sıcak ilişkiler kurmalarını dengeler. Dışa dönük kişilikleri olduğundan sosyal aktiviteleri ve sosyalleşmeyi iyi bilirler. Birlikte birçok sosyal etkinliğe katılırlar. Karşılıklı alacakları kararlarda çok uyumlu olacak koç burcu erkek ve kadını ortak nokta bulmakta zorluk çekmezler. Genellikle aynı şeylerden zevk alan bu çift oldukça enerjik ve dinamik bir çift olarak etrafındaki insanlara enerji verirler. İki koç bir araya geldiğinde aralarına kimse giremez ve birlikte zaman geçirirken vakitlerin nasıl geçtiğini de anlayamazlar. Sorunlarını konuşarak hızlı bir şekilde çözerler. Ayrıca koçların sevecan yapısı birbirlerine karşı uyumu daha da artırarak çevrendeki çiftlerin arasındaki boğada kuvvetlendirmede yardımcı olur. Yani örnek olurlar diğer ilişkilere. Koçların ilişkilerinde diğer kuşlara göre daha dikkatli olmalı gerekir. Çünkü karşılarındaki kişi ile benzer özelliklere sahip olduklarından birbirlerinden çabuk bakabilirler. Her ikisinin de sadakat konusunda bazı problemleri olabilir. Koş burcu ancak gerçekten aşık olduğu zaman karşısındakine sadık kalır. Bu zaman içinde gerçek bir aşk olur, gerçek bir aşka evrilebilir bu beraberlik. Ama zor olabilir. Çünkü her ikisi de yönetmeyi seven ve lider karakter oldukları için bu beraberlikte kimse ipleri karşısındakilerine bırakmak istemez. Koş burcu inatçı karakterlidir. İnatçı bir kadın ve inatçı bir erkek zor bir araya gelir. En ufak bir kavga bile inanılmaz büyüyebilir. Bu konuda özellikle dikkatli olmaları gerekir. Bu beraberlikte bir şeyleri içinde tutup da patlayacakları zaman diğerinin ortadan kaçması en doğrusudur. Koş burcu karakteri genellikle dışa dönüktür. Birlikte sosyalleşmek ikisinin de hoşuna gider. Ama birlikte daha çok vakit geçirmeleri gerekir. Bu ilişki ya baştan biter ya da ömür boyu devam eder. Koş burcunun diğer bir koç burcundan vazgeçmesi hiç de kolay olmaz. Koç erkeği asilliği dik duruşu ile koç kadınına tutkulu bir aşık haline gelir. İki tarafta aradığı aşkı, asil aşkı birbirlerinde buldukları zaman tartışacakları tek şey düğün tarihi konusu olur. Sosyal hayatta özgürlüğüne düşkün olan koç kadını ve erkeği beraber eğlenerek özgürlüğün tadını birlikte çıkarırlar. Burcun genel özelliği olan liderliktir. Yeniliğe ve sürprizlere önem veren koç kadını da uzun yıllar heyecanını ve tutkusunu muhafaza eder. Dünyanın en hediye açıftı diyebiliriz onlar için. Aynı şeylerden zevk alır, aynı şeylere gülerler. Mizat duyguları aynıdır. Beraber dünyaya gülücükler dağıtan muhteşem bir ikili haline gelebilirler. Ancak bir konu var. İkisi de lider olmak istediğinde partnerler arasında rekabet yaşanır. Liderliği bir kenara bırakan taraf çok seven taraf olur. Evlilik kurumuna saygı duyan partnerler ideal çift olma yolunda ömür boyu aynı şekilde ilerlerler. Koş erkeğe ve kadına aşk ilişkisinde havai fişeklerin patlamasını beklerler veya patlaması da diğer kişiler tarafından beklenir. Bu ikili her zaman birbirleriyle rekabet halinde olurlar. Bu da ilişkileri bazen zora sokar. Bu beraberlik aslında aynada insanın kendine bakması gibidir. Bu ikili karşılıklı birbirlerinin bağımsızlık duygularını çok iyi anlar ve nefes almak için gerekli alanı birbirlerine bırakırlar veya bırakırlarsa bu ömür boyu süren bir ilişki haline gelir. Ama bazen koçlar çok sahiplenici olurlar. Eğer birbirleriyle rekabet etmemeyi becerebilirlerse, çok güçlü beraberlik, uzun süren bir beraberlik yaşanabilir. Koç çifti güçlü karakterleriyle genelde olumlu ve coşkudu bir kişilik içinde yaşarlar. İkisi de aynı şeyleri denemeyi isterler. Özellikle ekstrem sporlara ve aktivitelere ilgi duyarlar. Karşılıklı egoları sürekli çatışabilir ve bu nedenle mutlaka birlikte çalışmayı öğrenmelidirler. Her ikisi de kendi bildikleri yolda ilerlemeyi sevdiklerinden bencil olmamak konusunda karşılıklı olarak çalışmalındırlar. Koçlar duygularını direkt olarak ifade ettiklerinden anlaşma konusunda hiçbir problem olmaz. Ne hissettiklerini birbirlerine net olarak anlatırlar. İki koç burcu bir araya geldiğinde mutlaka şiddetli patlamalar olur. Ama bu patlamalar saman eribi gibi sönebilir. Koçlar iki asker gibi birlikte ya da birbirlerine karşı savaşabilirler. Hangi yönü seçtikleri ilişkilerinin geleceğini belirler. Doğalarında tutku olduğu için bütün ilişkileri de tutkulu olur. Ancak birlikte olduklarında bu tutku ve heyecan iki katına fırlar. Bu iki koç diğer burçlarda olmadığı kadar heyecanlı bir ilişki yaşarlar. İlişki içinde asla ama asla sıkılmazlar. Ortak enerjileri ve kavgaları sonrasında bunları telafi etme yetenekleri çok yüksektir. Kendilerine özen gösteren bu iki burç etraflarına ısık saçarlar. Yüksek enerjisi sebebiyle ev hayatı yerine birlikte gezmeyi, eğlenmeyi, öğrenmeyi, Görmeyi tercih ederler. İkisi de çalışmaya çok haveslidir. Emeklerini karşılıklarını aldıkça beraber istedikleri hayatları yaşarlar. Tartışma sırasında ikisi de kendin haklı olduğunu düşünür ve kendinden taviz vermek istemez. Bir taraf bastın olmak ister. Bunun en güzel çözümü her ikisinin de kendisini biraz geri plana çekmesi ve yumuşak tavırlı olmaya özen göstermeleridir. Böylelikle sorunları büyümeden kısadan halledebilirler.